Deniz bir denizaltıyla denizin diplerine indi <gülüyor> ve bir şehir keşfetti. Bu şehri deniz yıldızları yönetmekteydi. Vay, bayağı ilginç. Bu şehirde 59 tane denizatı vardı ve denizatlarının sayısı deniz yıldızlarından 28 daha azdı. Kaç tane deniz yıldızı vardır? Kaç tane deniz yıldızı? Hadi gelin soruyu inceleyelim. Deniz atlarının sayısı deniz yıldızlarından 28 tane daha azmış. O halde yazalım. Deniz atlarının sayısı eşittir deniz yıldızlarının sayısı 28. Çünkü 28 daha az. Yani 28 çıkarmalıyız. Maviyle yazayım. Eksi 28. Yani deniz yıldızlarının sayısını biliyorsam o sayıdan 28 çıkardığımda deniz atlarının sayısını bulmalıyım. Soru öyle diyor. Eee bakın, soruda bize kaç tane deniz atı olduğunu söylemiş. 59 tane. O zaman tekrar şöyle yazalım. 59 eşittir, deniz yıldızı sayısı eksi 28. Yani deniz yıldızları, deniz atlarından 28 fazlaymış. O halde bunu şöyle de yazabiliriz. 59 yani deniz atı sayısı artı 28 eşittir, Deniz yıldızı sayısı. Karşınıza böyle bir problem çıktığında emin olmak için düşünün. Hangisi daha fazla? Deniz yıldızı mı, deniz atı mı? Bu sorudaki verilen bilgiye baktığımızda, 59 deniz atı olduğunu öğreniyoruz. Ve bunun deniz yıldızı sayısından 28 daha az, daha az diyor, olduğunu öğreniyoruz. Yani daha az deniz atı varsa, daha çok deniz yıldızı olmalı. O zaman, Sonucumuz da bu şekilde ortaya çıkmalı. 59 deniz atının sayısıydı. Daha fazla olması için 28 ekliyoruz. Böylece daha fazla deniz yıldızı olacak. Gelin şimdi işlemi yapalım. 59, 5 tane onluk ve 9 tane birlik. 28, 2 tane onluk ve 8 tane birlik. Topluyoruz, artı koyalım. 28 fazla olacak. Birler basamağından başlıyoruz. 9 birlik artı 8 birlik, 17 birlik eder. 7'yi yazıyoruz. 7 birliği buraya koyduk. 1 tane de onluğumuz var, onu da onlar basamağına yazıyoruz. Yani 1'i buraya taşıdık, eldeli toplama yaptık. 1 onluk artı 5 onluk artı 2 onluk, 8 onluk ediyor. Yani 80. Sonucumuz 87. Demek ki 87 tane deniz yıldızı varmış. Bunun sağlamasını yapabiliriz. Soruya bakalım. Gerçekten de 87'den 28 çıkarınca deniz atlarının sayısı mı kalıyor? Evet.